You. Herkese merhaba. Şu anda evimden 7 dakika mesafede yürüme mesafesinde olan ee, Oscar Red Carpet izleme gününe gidiyorum. Bugün de sizin yanımızda yanımda, yanımda götürüyorum. Uzun zamandır bir yap yapmamıştık. Böyle bir evente katılyorken her ne kadar çok kötü bir dönem geçirsek de bununla ilgili büyük ihtimal başka bir video zaten gelmiş olacak kanalıma. Ee, böyle bir event'e katılıyorken bunu sizinle paylaşmak istedim. Tek başıma gidiyorum. O yüzden siz benim arkadaşım olun. Ee, bakalım neler olacak. Zaten tek başıma gidiyor olmak beni yeterince geriyor. Bir de orada kameraya konuşabilecek miyim bilmiyorum. Mesela şey mi yapsam? Şey, telefonla konuşuyormuş gibi yapayım. Ama kamerayı da açayım. <gülüyor> Bu kadar zaman oldu. Hala alışamadım. Gerçekten. Ama... Yani böyle şık bir ortam ya. Birazcık gergin. Şimdi Los Angeles'ın en güzel modern müzelerinden birinin yanında akademimizyim. Ee, o yüzden bu etkinlik de onun yanında oluyor. Bütün hafta da ben panellere katıldım. Onu etkinliğin sonrasında, öncesinde yapmak istiyordum ama zamanım olmadı. Sonrasında dönüşte oturup size paylaşacağım. Şimdi bu 360 derece çekilen şeyin sırasına geldim. Ee, bunu bayağıdır yapmak istiyordum, hep bir yerde görmek istiyordum, o yüzden bunu da yapmadan geçmeyeyim dedim. Ee, şeyde de kırmızı halıda da biraz önce bu der çekildim. Sürekli <gülüyor> acımasız fotoğrafçılar ama çok güzel Şu an Oscar devam ediyor, inşallah bunu yapıp sonuna yetişeceğim. Ee, bütün tahminlerim <gülüyor> inanılmaz çıkıyor, o yüzden. Okay, ee, 360 derece olan şeydeki videom çok çok şimdi onu buraya koyacağım şimdi sonra şu an size içeriği göstermek istiyorum içeride çok güzel bir iki tane bar yapmışlar burada da televizyonlar var ve isterseniz burada da izleyebiliyorsunuz aynı zamanda restoranda yemekler veriliyor içkiler veriyor hemen gösteriyorum <gülüyor> Oh. And the Oscar goes to everything <laughs> Kahveyi göz kararı yaptım. Yine rengi açık oldu. Görüyor musunuz? E bundan önce sizle olduğum görüntülerde Akademi Müzesi'nin Oscar haftasındaydım. Haftayı pek çekemedim. Onları galiba telefondan çektiğim kadarıyla belki eklemiş olabilirim size. E ama Oscar gününü çektim. E ve hani bu kadar çekmişken tam da gelip böyle detaylı anlatmak istedim birazcık ki... Ne oldu, ne bitti, hani onları konuşalım. Hatta... Ben belki bir birkaç ön bazı vloglarımdan ya da beni Instagram'dan takip ediyorsanız oradan biliyor olabilirsiniz. Ben Akademi Müzesi'nden yani bu Oscar'ın hani meşhur, thank you... Sangstree Academy dedikleri akademinin, kendi müzesinin çok yakınında oturuyorum burada Los Angeles'ta Ve ilk açıldığı günden beri böyle sürekli gidip Instagram'da paylaşmaya çalışıyorum. Ee, gitmeye çalışıyorum, herkes götürüyorum vesaire. Böyle benim çok farklı bir ilişkim oldu orayla. Ve çok e, güzel bir şey oldu. Geçen sene bana... E, çoğu böyle film yapımcılarına vesaire influencerlara gönderdikleri bir Oscar paketini gönderdiler. Ee, böyle bir ilişkimiz var. <gülüyor> Tatlı bir ilişkimiz var. Yani ben de çekiyorum. Galiba gerçekten manifest ediyorum onlarla ilgili şeyleri. Bu de ben e, aslında daha önce geçen de bir panele katılmıştım. Çünkü genelde aslında e, bir dakika şöyle oturalım <gülüyor> daha rahat olacağım. Oscar'ın haftasında Özellikle işte kısa film ve international filmler alanında, animation yani animasyon alanlarında gibi olan filmler için paneller düzenleniyor. Aslında bütün filmler ve e, yapımcılar için paneller düzenleniyor hani Oscar haftasında. E, ama şöyle düşünün zaten en büyük olan o hani ana filmler diyebileceğiniz filmler zaten sinemaya geldiği için onların tekrar bir gösterimi yapılmıyor. Maksimum onların yapımcıları ya da yönetmenleri geziyor paneller için. Ama onun dışında asıl hani bu o hafta diğer daha küçük yapımcılar ya da daha küçük de demeyeyim ama daha kısa filmler hani tanınmamış daha festivallerde başarılar elde etmiş vesaire kişiler ve filmler için çok güzel bir hafta oluyor. Çünkü onların kendi filmleri ve yapı Yapımları hakkında konuşmalar için muhteşem bir fırsat oluyor ee, ve yani buradaki kişilerin de gidip onları dinlemesi için muhteşem bir fırsat oluyor. Bakalım nasıl olmuş? Güzel. Biraz hafif. Ee, ve ben de aslında geçen sene bir tanesine gitmiştim ama bu sefer şansıma bu sene akademi misafirim. Bütün haftayı yani bir festival gibi düzenledi diyebilirim. Ve bütün hafta Akademi Müzesi'nde oldu. Benim için bir yürüyüş mesafesinde olan bir yer olması da büyük bir artı oldu. Bütün hafta boyunca böyle inanılmaz yoğun bir programımız vardı. Buraya da koyarım. Gerçekten çarşambadan başladı. Pazar akşamına kadar. Her gün 3 tane panel, 2 tane screening yani gösterim saati vardı. İşte genelde atıyorum kısa filmin gösterimine giriyorsunuz. Kısa filmlerin gösterimini izliyorsunuz. Bir iki saat sonra o aday filmlerin yönetmenleri ya da yapımcıları sahneye çıkıp bir panel düzenliyor. Benim için en büyülü kısmı galiba bu seferin şey oldu yani Oscar biraz daha böyle ya sanatsal ya da daha böyle dramatik filmler ve yapımlarla olur ve böyle hani Çoğu Oscar, bazı Oscar yıllarında inanılmaz takip edip, inanılmaz zaten izlediğim ya da sevdiğim filmlere filmlerle karşılaşırım. Bazen de böyle hani belki size de oluyor da böyle tamamen koparım ve hani hiç bilmiyorum ben bu kadar filmleri hiç izlemedim hani. Olurum ve daha kopuk ve alakasız kalmış olurum o sezondan. Bu yaşadığım hafta aslında bana böyle bir şey kattı. Yani en küçük kısa filminden animasyonuna kadar o kadar aşina oldum ve bağlantı kurdum ki şöyle düşünün hani artık günler günlerimi orada geçirince böyle filmlerden de kopup onların yapımcılarıyla ve yönetmenleriyle bir bağ kurduğum bir şey haline geldi. Ve hani böyle dinledikten sonra tamam ben onun hikayesini sevdim, hani onun yapılışını sevdim, o yüzden o kazansın istiyorum gibi. Ve çok hoş bir deneyimdi yani benim için. Bence Amerika'nın ya da Los Angeles'ın en güzel huyla, huy, en güzel özelliklerinden bir tanesi. Gerçekten burada siz kim ama kim olursanız olun, bütün etkinlikleri ve belki dünyaca çok büyük zannettiğimiz etkinlikleri bile tatma, yaşama ihtimaliniz ve hakkınız var. Bu çok güzel bir şey. yani Çok ünlü yapımcılarla, çok ünlü yönetmenlerle aynı odada bulunup onları dinledim. Bulunmaz bir Hint kumaşı gibi bir durumdu. Ama aslında uzakta bir şey değil. yani Hepimizin yapabileceği şeyler ve gelebileceği etkinlikler. O çok hoşuma gidiyor. Yani ben ya da burada olan bir başkası galiba burada böyle ulaşabilirliği ve Halka açıklığı demeyeceğim ama hani bir sektörde siz eğer ilgiliyseniz ve bir şeyler öğrenmek istiyorsanız en iyi insanın olduğu yere bile ulaşabiliyorsunuz. Hani öyle bir güzellik diyeyim. Çok konuyu sattırmadan. Ee, sonuçta ben bu kadar aşina olunca e, son günde zaten Oscar günüydü sizlerle yaşadığımız. Ee, <gülüyor> Oscar gününde çok güzeldi. Gerçekten İlk defa bir e, kırmızı halıda e, fotoğrafım oldu, çekildim. O 360 derece dönen e, videodan yapıldı falan. Ve böyle hani hep ekranlarda gördüğümüz, e, ödül törenlerinde vesaire gördüğümüz şeyleri yaşamak tabii ki çok hoşuma gitti. Oscar'ı izleme anı da çok büyüleyiciydi. Çünkü yani Oscar'a zaten davetli olmak hakkında konuşursak, e, Oscar'a davetli olmak e, nasıl diyeyim? Zaten hani o gördüğünüz daha sonra yapılan Vanity Fair e, partisine davetli olan hiçbir ünlü Oscar'ın kendisine davet edilmiyor. E, çünkü Oscar'ın kendisine o yılki aday filmlerin oyuncuları ve e, takımları davet ediliyor. Aynı zamanda zaten akademinin ken kendi memberleri yani üyeleri davet ediliyor. E, onun dışında edilemiyor. O yüzden benimki de, benim gittiğim akademi müzesinin Oscar günü de aslında gerçek Oscar'dan sonraki en gerçek Oscar günüydü. Çünkü yine kendi akademinin düzenlediği ve biz akademinin Oscar salonunda tamamen canlı olarak izledik. Tamamen tıklım tıklımdı. Zaten videolardan görmüşsünüzdür. Ve şey çok hoşuma gitti yani insanlar o kadar bir tutku uğruna beraber orada toplanmışlar ki Sanki gerçek Oscar salonunda izliyormuşuz ee, mutluluğu ve motivasyonuyla izliyordu herkes. Ve onların arasında olup öyle bir ortam yaşamak çok değişikti. Çok güzeldi. Ee, güzel arkadaşlıklar edindim. Ee, güzel bir ortamdı. Yani benim için çok değerliydi. Bunu da böyle çok son dakika ya ben bunu çeksem ya gibi oldum. Ee, çünkü tek başıma gittiğim için biraz korkuyordum aslında. Eee... Ama bana hem kamera güzel bir arkadaş oldu hem de güzel bir anı olarak kaldı diye düşünüyorum kalacak. Çünkü benim için çok tarihi bir gündü. O yüzden de bunun burada anısının durması benim için de ayrıca güzel. <gülüyor>